Diyada banka kredileri nasıl tanımlanır? DIA'nın sayfası üzerine arama menüsüne geldiğimizde banka yazarak banka hesapları ekranını görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden tanımlamış olduğumuz banka hesapları bulunmaktadır. İlk olarak sistemde kredi ve mevduat olmak üzere iki hesap tanımlaması yapmamız gerekmektedir. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile ilk hesap tanımlamamızı gerçekleştiririz. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Hesabın ait olduğu bankayı seçeriz. Hesap kodu liste ekranından sıralı bir şekilde gelecektir. Hesap adı olarak banka hesabımızın adını yazarız. Durum bilgisi yeni tanımlayacağımız hesaplar için aktif olarak gelecektir. Daha önceden tanımlamış olduğumuz bir hesabın üzerinde işlem varsa sistem silmeye izin vermeyeceği için durumunu pasif olarak değiştirdiğimizde liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Tanımlayacağımız hesap kredi hesabı ise Evet ile işaretleme yapmamız gerekmektedir. Banka hesabının döviz türünü belirleriz. Diğer sekmedeki tanımlamaları nasıl yapılacağını detaylı olarak banka kartları ve hesapları nasıl tanımlanır videomuzdan izleyebilirsiniz. Hesap bilgilerimizi ekledikten sonra kaydederiz. Ekle seçeneği ile tekrar hesap tanımlaması gerçekleştiririz. Hesap adı alanından hesabın ait olduğu bankayı seçerek banka hesap adını yazarız. Diğer sekmelerdeki bilgileri de ekleyerek kaydet ile hesabımızı kaydederiz. Böylece banka hesaplarımızı tamamlamış oluruz. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama listesinde banka kredileri görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden tanımlamış olduğumuz banka kredileri bulunmaktadır. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir tanımlama gerçekleştirebiliriz. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Açıklama alanına krediye ait bir açıklama bilgisi ekleriz. Kredi hesabı alanından F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Banka hesapları listesinde tanımlamış olduğumuz banka kredi hesabını seçeriz. Ticari hesap alanından F1 ile Liste ekranını görüntüleyerek tanımlamış olduğumuz mevduat hesabını seçeriz. Döviz seçimi pasif olarak gelecektir. Banka hesaplarında tanımlamış olduğumuz döviz türü değiştirilemez. Kredi tutarına almış olduğumuz kredi tutarını yazarız. Almış olduğumuz krediye ait faiz oranını ekleriz. Krediye ait bsmv oranını ekleriz. Krediye ait kkdf oranını ekleriz. Krediye ait dosya masraf tutarını ekleriz. Hizmet kodu ile oluşturulacak banka kredi fişlerine yapmış olduğumuz masrafları bir yerde hizmet olarak toplamak istiyorsak hizmet kodu kayıtları oluşturmamız gerekecektir. F1 ile liste ekranını görüntülediğimizde daha önceden tanımlamış olduğumuz kredi faiz hizmet kartını seçeriz. BSMV hizmet kodu için liste ekranını görüntüleyerek BSMV oranı için tanımlamış olduğumuz hizmet kartını seçeriz. F1 ile liste ekranını görüntülediğimizde KKDF oranı için tanımlamış olduğum hizmet kartını seçeriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise ilgili şubeyi seçeriz. İşleme ait sözleşme numarasını ekleriz. Proje tanımlaması bulunuyor ise ilgili projeyi seçeriz. Vade alanından banka kredi vadesini ekleriz. Kredi kullanım tarihini seçeriz. Kredi başlangıç tarihini seçeriz. Etik kodu tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Özel kod tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılar için sınırlamalar sağlayabiliriz. Taksitleri oluştur dediğimizde bitiş tarihimiz pasif olarak gelecektir. Taksit oluştur dediğimizde başlangıç tarihinden itibaren yer alan vade sayısına kadar taksit oluşturularak bitiş tarihi belirlenecektir. Taksit satırları belirlemiş olduğumuz vade sayısı kadar oluşturulmuştur. Taksit satırlarını incelediğimizde taksit no Taksit sırasını göstermektedir. Vade tarihi ödeme tarihini göstermektedir. Ana para taksit tutarını, faiz tutarı aylık faizi, bsmv tutarı aylık bsmv tutarını, kkdf tutarı aylık kkdf tutarını, taksit tutarı ise toplamda aylık taksit tutarını göstermektedir. Eğer kredi işlemi önceki bir döneme ait ise tanımlamasını yaparken ilgili başlangıç tarihini seçeriz ve mevcut dönemi içermeyen tarihler için devir kolonunda evet seçimini yapmamız gerekmektedir. Tanımlamalarımızı gerçekleştirdikten sonra işlemimizi kaydederiz. Liste ekranında tanımlamış olduğumuz krediyi görüntüleriz. Kredi detayını incelemek için ilgili satırı seçerek diğer taksitler seçeneğini kullanırız. Banka kredi taksit ödeme listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında durumu bekliyor olarak bulunan satırlar henüz ödeme yapılmadığını göstermektedir. Vadesi geçen bir taksitimiz olması durumunda taksit satırı kırmızı ile gösterilecektir. Erken ödeme işlemimiz için ilk taksitini seçerek aşağıdaki panelden ödeme yap dediğimizde banka kredi ödeme ekranını görüntüleriz. Fiş giriş ekranında firma, fiş türü, fiş numarası, ön tanımlı ve pasif olarak gelecektir. İşleme ait tarihi seçeriz ve eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise ilgili şubeyi seçeriz özel kod tanımlaması bulunuyor ise ilgili özel kod kartını seçeriz. Raporlarda kullanılacak döviz türünü seçeriz. Yapacağımız işlem bir malzeme bağlantı kodu ile çalışıyor ise ilgili kaydı seçeriz. Proje kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili proje kaydını seçebiliriz veya yetki kodu tanımlaması için liste ekranını görüntüleyerek ilgili kaydı seçebiliriz. Kalemler alanında cari hesaba ait borç alacak tutarları yer almaktadır. Kredi ekranında tanımlamış olduğu hizmet kartlarında satırda alacak tutarları ile yer aldığını görüntüleyebiliriz. Kaydet dediğimizde liste ekranında ödeme yaptığımız işlemin durumunun ödende olarak değiştiğini görüntüleyebiliriz. Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına hizmet yazdığımızda hizmet listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranını yenileyerek banka kredisinde seçmiş olduğumuz masraf kartlarının bakiyelerini görüntüleyebiliriz.